Peki hocam endoskopi dediniz az önce. Endoskopi nedir? Ee, şimdi biz e, mide ve bağırsakla ilgili hastalıkların e, tanısında e, endoskopik yöntemlere başvuruyoruz. E, çünkü içi havalı organlardır. Yani bunları biz ultrasonla, tomografiyle kısmen değerlendirebilsek de endoskopi gibi direkt göre, göremiyoruz veya gerektiğinde biyopsi alamıyoruz. E, endoskopide de e, bir kameranın yardımıyla hastayı uyutarak ee, direkt midesinin içine giriliyor, bakılıyor, ülser mi var, gastrit mi var, gerek görülürse oradan biyopsi alınabiliyor, yani bir tetkik için parça alınabiliyor. Veya e, küçük polip gibi, yani ufak problemler veya bir darlık gibi problemler varsa, bunlar endoskopik olarak da düzeltilebiliyor. Tedavi amaçlı da endoskopi kullanılabiliyor. Bazı hastalar endoskopinden korkabiliyor. Ee, normal herkes korkar ee, ama e, yani yaptırdıktan sonra da genellikle hastalar korktuğumuz kadar zor değilmiş derler. Hatta bazen birkaç yerde yapılması önerilip de yaptırmayan hastalar özellikle boşuna şimdiye kadar bekledim derler. Ee, zor gibi algılanıyor ama uyutularak yapılıyor. Uyutmada öyle büyük bir anestezi yani bir ameliyatta verdiğimiz gibi bir büyük bir narkoz da değil damardan iğne yapılıyor. Ee, iğne yapılmadan önce boğazımıza sprey sıkılıyor ilaçlı bir sprey o yutkunma refleksini azaltıyor yani övrme ve yutkunma dolayısıyla endoskop daha rahat giriyor. Artı e, iğne ile uyutuluyor hastalar o olayı hatırlamıyorlar yani uykuda geçiyor uyandığında hatırlamıyor. Çok da kısa sürüyor endoskopi ee, Yani işlem yapılmayacaksa evet kısa sürer. Yani endoskopi dışında bir müdahale olmayacaksa, gözlem, tanı amaçlı dışında bir şey yapılmayacaksa kısa süreli bir işlem. Ayşegül Hocam, her mide rahatsızlığıyla şikayetiyle gelen hastalarımıza endoskopi yapılmalı mıdır? Ee, her hastaya elbette ki yapmamız gerekmiyor. Endoskopi. Ee, bunun için e, hastanın yaşı şikayetinin başlangıç tarihi beraberinde başka şikayetler olup olmaması önemli. Ee, yani hemen bir gün, iki gün, üç günlük mide gelen hastaya tabii ki direkt endoskopi yaptırmamızın bir anlamı yok. Bir diyet verilir, bir müddet ilaç verilebilir, bu şekilde takip edilebilir. Ee, ama hastanın ağrısı uzun zamandır varsa, kilo kaybı varsa... Ailesinde ciddi bir mide hastalığı varsa çok geç gecikmeden bu hastalara tabii ki endoskopi yapmak gerekiyor. Yani özellikle bir aydan uzun süren şikayetlerde muhakkak endoskopiyle bakmakta fayda var. Bir de her hastanın ağrı eşi, hastalıktan şikayet etme durumu aynı olmayabilir. Daha uzun süreden beri de olabilir. Ee, onun için e, genellikle endoskopi yaptırıyoruz ama tabii çok böyle kısa süreli ağrılarda çok yeni başlayan ağrıları takip etmek daha doğru olur. Ee, ama her e, karın ağrısı veya mide ağrısı ile gelen her hastaya ama her hastaya muhakkak ki e, ultrason yapılması gerekiyor. Hem hastaya için zahmetsiz hem kolay bir görüntüleme yöntemi. Ee, çok mide ile ilgili ülser gastrit bunları göstermez ama en azından mide dışında karaciğerde bir hastalık olur, tümör olur veya kist olur, safrada taş olur, çamur olur veya ne bileyim bazen bir apandisit bile bir e, mide ağrısı ile başlayabilir. Yani acil mide dışında bir problem var mı yok mu genel olarak batını değerlendirmek için bir e, ultrason muhakkak ki her hastaya yapılması gerekir. Ama endoskopi için biraz beklenebilir, hastanın durumu değerlendirilir ama uzun süren bir ağrıysa, kıvrandırıcı bir ağrıysa, beraberindeki kilo kaybı, iştahsızlık gibi önceden gelen başka şikayetler varsa mesela kanlı kusma varsa, büyük abdestinde siyahlaşma varsa bunlarda derhal endoskopi yapılması gerekiyor acil bir şekilde, onu tamamen hastanın durumuna göre değerlendirmekte fayda var.